Merhaba Nansiyah'ın takipçilerin merhaba K GTA Beşseverler herkese merhabalar Yeni bir bölüm videosu ile ve hastalık sitemizde devam ediyoruz ee, Evet Çok kısa bir şey söyleyeceğim ee, Abone sayımız artıyor Ve bu beni çok mutlu ediyor ee, Yorumlar beni çok mutlu ediyor ee, Mümkün oldukça yorumları e, cevaplamaya çalışıyorum ee, Sizde videolara yorum yaparsanız mutlaka yorumlarınız cevaplanacaktır bunun aklınızdan çıkarmayın. <gülüyor> ee, bir videoda <gülüyor> sesimin az çıktığı söylenmiş. Ee, bunları kontrol edemiyorum. Elimden geldiçe bağırmaya çalışıyorum. Ama hasta olduğum için bazı videolarda sesim tam çıkabiliyor. Şu anki videoda da tam çıkmayabilir. Ee, onun dışında başka başka başka da söyleyebilirim. Videolarım genelde akşam çektiğim için e, yorgun oluyorum. O yüzden videolarda çok aksiyon beklemeyin, olmayabiliyor, gelmeyebiliyor rakısyon. Ee, onun dışında başka bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Başka pek söylenecek bir şey yok. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum yorumların için, beğenenler için, e, kanalıma abone olanlar için. Ee, evet, bir, bir buçuk dakika daha. Kusura bakmayın. Oyunumuza dönüyoruz. <gülüyor> Bu tekrardan çoktan çok da, e, çok da rahatsızdım. Daha üzerimden hasta Yaklaşık 2 hafta, bir hafta oldu, 1 haftadır rahatsızdım ve e, Allah'tan birkaç video vardı hazır. Bunları hapsızladım. Şu an e, hasta hasta video çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Için, sizler için. Neyse. Her videoda bunu söylemek istemiyorum artık. Oyunumuza dönelim. ne yapıyor lan Neyse uyuyo, uyusun ee hatırlarsanız böyle bir adama böyle bir hatun hmm, enteresan neyse ne yapalım interneti dinlemişsin ya yetmişte tamam, bak ama ama nene ya ben gidiyorum sen ne yapıyorsun bu ya bu adamın evine geldim de ne yapacağım ben burada ya oyunun sesi niye çıkmıyor Bak arkadaşlar demek. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, kaç dakikanızı da alacağım. Şu an biraz daha iyi sanırım, ee, benim sesim de e, şu an geliyor, enteresan, bilmiyorum, e, bir değişik geldi var. Desibelini yükselttiğim için olabilir, umarım sıkıntı yoktur, rahatsız olmuyorsunuzdur. Neyse, enteresan oldu ya, kendi sesimi duyuyorum, oyun oynuyorum, değişik. Arada e, şey, mouse sesi de geliyor bana ama bilmiyorum size gelecek inşallah gelmez. Klavye sesi de geliyor bana. Desibeli biraz sen mi bilmiyorum ama Neyse Eee eğer Videoda sıkıntı olursa bunu yorum altına belirtin dileritmeye çalışacağım zaten ben kendimde fark ederim muhtemelen eğer Mr. sıkıntı olursa Mr.RasparyChain Mr. Ne oluyor oğlum ya hasta mısın? Bu adama bir şeyler oluyor, bu adam rüya görüyor şu an İşler yakalı bir rüya görüyor sanırım Yazık ben de yaşamıştım bu olayı. Lanet bir durum Hmm. Yok sağ ol almayayım ben. Teşekkür ederim. Ah gözlerimden uyku Biraz yorgunum. İş çıkışı. Saat şu an 11'e gel geliyoruz. 11'e 5 var. Ve ben bir video çekiyorum. Tabi. Haliyle yorgunum. İşten dolayı yorgunum, yorgunum. Dostlarım yorgunum yorgunum. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız. Tamam bu lan. Müzik müzik yok. Müzik benim kendi müziklerim olacak. Ya da bırak ya kafam. Kafam rahatsız etsin biraz, müzik dinlemeyeceğim. Ne var lan? Are Burası benim evim olduğundan göre Michael'a gidiyorum. Michael, bekle beni geliyorum. Bakalım Michael'a gidebiliyor muyum? Michael'a... <gülüyor> How are you? Fine, thanks and you. Yes, alright, alright, alright. Maybelline, New York'ta. I'm sorry. O korna bende de var. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ayı. Tamam şöyle yapalım. Ya inanmıyorum ya. Michael'ın sokaklarında Trevor'la geziyoruz. Trevor. Trevor Christensen. Front Michael'ın evine doğru yol aldım. Gidiyorum. Oo. Polis var. Polis var. Polis polis varsa ben yokum. Tanrısında yok. Ben yokum. Ha ha ha ha ha ha. Gotardağ'dan hoş geldiniz. Aslında var olan yok olmaktadır ama siz yoksunuz, ben yokum. Aslında hiçbirimiz yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. C oh my god. Gel, hoş geldin gel. Milkman gel al. Milkman. Ya bu hasta kafayla ben bayağı bir sapıtıyorum ya. biliyorum farkındayım ama Oo garaj var orada. Bir garaj satın alalım mı ama Trevor'un parası yok ki Trevor'un parası yok Tenis kulübü lan Sana fakin lan ayuu Yolun altasında durma senden Tamam ışık yanmış olabilir ama ben Trevor'um Bana kırmızı ışık sökmüyor biliyor musun? ya böyle şehir magandalar yüzünden cık, cık, cık, arabamı çiziyorlar ya anılık Onunu... seni var ya neyse bacım bacım diyorum içindeki kadın herhalde tamam lan ter şeritte gitmeler ter şerifle akma keyfi Ya yahu ben bugün sana fuck lan sen kime fuck diyorsun lan? Ha? Senin aklını alırım lan ben. Oğlum seni var ya ben dışarıda yakalarım. Çok da fena yapar. Ben sana kafayı taktım bir kere. Sen o o hareketi kime çektin? Ha? Sen o hareketi kime çektin? Kime? Kime? Ama abi deği ver bak. Kime çektin o hareketi? Dur bacım ben. Şöyle bir dur. Dur bir, bir konuş be inin mi konuşan? Ne o hareketi az önce çemeye çalıştın? Bana mıydı o hareket? Faydaman mı Zaman ayarlı mı arkadaşlar? Birinin var mı? Patlayacak mı? Atın ikamı. Bu mal da dolanıp duruyor burada. Niyeti bozdu ben. Ben ben ben kafayı taktım seni arkadaş. Ben aynı yerde dolanıp duruyorum bir de mal gibi. Bu nasıl patlatıyoruz ya? Bu nerede bunun? Ne yazıyor? mal gitti bas bas bas bas bas görüyorum hala sen nasıl patlacan ya sen zamanı ayarlamasın kumandalama ben anlamadım ki neyle patlatıyoruz Ulan ne var ya ayı Bunlar her herkes hayvan olmuş ya. Tabii ben de öldüm bu arada. <gülüyor> Aa, kimse demedi bana böyle baktı canım. İntikamımı aldım ama. İntikamımı aldım. Bana böyle böyle yapmayacaktı. Bana öyle kimse. Kal işte, yağmur yağıyor. Ben yağmurü sevmem ki. Yağmur mu? Yağmurun sattığı lanet bir şehir. Los Santos burası. <Gülüyor> Pardon. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin önüne. <Gülüyor> Öyleyse sen de unut beni. Yeter ki istemeyin. Göz üzerinde yaş Kalbinde sızın Unutamadın Ne olur amma beni Unutmak Kolay demiştin Öyle istersen de unut beni Yeter ki istemeye neyse devam ediyoruz Ayy ayy ay, ayy ay, ayy ayy My Cup William modabeni aramam. And my car. My car. My god, my car. My car. My car. Michael car. Michael Mike'ın nevi ne? Bir dakika, ne yazıyor? Bu da Mike'ın nevi. Evet. Michael bu eve nereden giriliyor? benim gibi misavirhanede dostun gelmiş içeri almayacak bu yüretmiye gitmesin dostum Michael papucarıım çıkıp dışarıya aa giremiyorum Michael'ın evine niye giremiyorum ben ben buraya niye geldim cidden ya ben buraya ya ben ne yapacağım bu arada Ha bir dakika onda sare Evet. Ram Michael'la tanışacağız herhalde <gülüyor> bu bölümde. Ya şöhret derler. Hala funny. You yoga. peşindesin. Ever, Michael. Hey, <laughs> it's good to see you, man. Mm, yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. Mm, you're telling me, bro. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. That's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection, I still am. Wow. <sighs> I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? <laughs> Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Wow, <laughs> you nice new tits by the way. Jimmy, you you used to be thinner, but yeah, uh, can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Tracy where's your sister Jim um sh she's um she's a, uh, she's trying out for TV she's what yeah she's auditioning for fame or shame fame or shame the fuck are you talking about you know it's that talent slash skills show she loves it you guys know that what's her talent dancing She's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you on that. Jesus Christ, what now? Now? Where? Um, the Maze Bank Arena. Oh, Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What are you going to stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, John. Ba Adamın babalık ruhu kabardı. Yavrum benim. Ne acaba? Alright, gidelim bakalım. You know, bakalım. I'm good, homie. She's my daughter, I'll handle it. <gülüyor> judging by past behavior and the state of the rest of your family? Fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yeah. You're a model husband and a wonderful parent. What? And a wonderful Hayvanın evladı öküz Yol oy demediler hayvan hayvan You don't work like that amigo It's nice to see you and all but You stink like piss You got blood under your nails and you look like been up for what? A week? Snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker, must have... Or must have woke up handcuffed a hospital up that... Yeah, şu sure, yeah, I'm ya. Really? Yeah. Okay. So, how you been though? I'm getting by aside from the loneliness and heartbreak of course you live in los santos A few hours away okay so where sandy shores the Alamo sea ah here it's nice there yeah it's fucking beautiful i mean we ain't got the tennis courts the golf links all the pumped up plastic sluts you're <laughs> used to out here but well uh, you know it'll do yeah well you know i'd ask you to stay but yeah don't worry all right i got somewhere to crash while we work things out With actual friends we got things to work out <laughs> yes sirree Trevor the stadium we going Haraba bunlar böyle de anasını alamet olduk. Mesvank Arena